Merhaba arkadaşlar 7 Ocak 2023 tarihinde Yengeç burcunda meydana gelecek olan oldukça özel bir dolunaydan bahsedeceğim bu videoda sizlere artık 2023 ve yeni bir yılın gezegensel etkileşimlerini konuşuyoruz gerçekten zaman hızla akıp ilerliyor umarım 2023 hepimize güzellikler sağlık huzur Bereket getirir ülkemiz açısından artık e, Bu zorlukların üstesinden gelebileceğimiz veya gelme umudumuzun olduğu bir Yıl diliyorum arkadaşlar e, Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim yine aşağıda teşekkür veya katıl butonundan kanala destek olmak isteyenler olabilir Beni aşağıdaki linkten telegram grubundan takip edebilirsiniz ve instagram Hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar Özellikle beni görmediği için rahatsız olanlar Instagram'da en azından bir profil fotoğrafım bulunuyor. Oradan beni takip edebilirler. Bu arada Ocak ayının sonuna doğru bir çekiliş planladığımı söylemiştim. Bu sebepten kanala abone olmanız önemli olacak. Çekilişin farklı şartları olacak arkadaşlar. Beni tabii ki sosyal medya hesaplarımdan takip etmeniz gerekecek. Ve beni sürekli takip eden Telegram grubumda olan Instagram hesabımda olan videolarımı yorumlayan arkadaşlara da bazı öncelikler sağlayacağım bu çekilişle beraber bar kanalın 5. yılında bunu da hatırlatmak istedim şimdiden. Henüz şartları hazırlamadım ama Ocak ayı içerisinde duyurusunu yapacağım. Dolayısıyla son zamanlarda dikkatimi çeken yorumları olan, beni destekleyen, etkileşim içerisinde olduğumuz kişilere de ekstra ayrıcalıklar sağlamak istedim. Tabii ki farklı şartlarda mevcut olacaktır. Evet şimdi gelelim Videonun konusuna yengeç burcunda meydana gelen dolunaydan bahsediyoruz. Özel bir dolunay, özel bir sabit yıldızla kavuşum enerjisi içerisinde olacak. Yılın ilk dolunayı, bu dolunay esnasında devam eden Merkür ve Mars retrolarımız var. Bunların hepsini elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, 6 Ocağı, 7 Ocağı bağlayan gece meydana geliyor. Bu dolunay yengeç burcunun 16 derecesinde etkin olacak. Aynı zamanda... Sirius sabit yıldızının da etkisi altında olacak. 2,5 derecelik orbu kabul ettiğimiz zaman Sirius sabit yıldızının da etkisini son derece hissedeceğimiz bir dolunay. Yani sabit yıldızlarla etkileşime giren bu dolunaylarda özellikle tabii ki daha majör etkiler bekliyoruz. Daha kadersel etkiler bekliyoruz. Bilhassa Türkiye haritası açısından baktığımız zaman birinci evde meydana geldiğini ve ile kavuşumda olduğunu da söyleyebilirim. Yani Plütonik etki yoğun bir şekilde hissedilecek. Artık Ocak ayı itibariyle Ile ülkemiz açısından da çok majör değişimler ve dönüşümler yavaş yavaş kendisini gösterecek gibi gözüküyor. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekten ülkemiz açısından da büyük değişimlerin olacağının ilk sinyali yılın ilk dolma ile beraber etkin olacak. Açıkçası köklü ve sağlam değişimler meydana gelecek ve bu değişimler meydana gelirken eski düzenin Eski sisteminde artık bir nevi tüketildiği sonuna gelindiğinin de işareti olabilir gibi gözükmekte. Birinci evde ve ile kavuşumda olan bu dolunayla beraber bence hemen yılın başında ufak ufak sinyalleri almaya başlayacağız gibi gözükmekte. Daha çok güçlenmek adına daha çok güç elde edebilmek için zorluklarla mücadele etme yöntemimizi değiştireceğiz ülkece. Şimdi Dolunay haritasını incelediğimiz zaman. Ee, yükselenin İstanbul saatine göre çıkartmış olduğum dolunay haritasında saat 02.07 sularında e, dolmanın meydana geldiğini görüyoruz arkadaşlar. E, terazi Burcu yükseliyor. Terazi Burcu'nun 25 derecesi yükseliyor. E, aynı zamanda e, alçalan noktasında, ufuk noktasında e, şans noktasının olduğunu görüyoruz. Bununla beraber e, yükselen yöneticisi Venüs'ün haritanın Placidius yönteme göre 4. evinde bulunduğunu, e, Holstein'e göre 5. evde bulunduğunu söyleyebilirim. Ve Venüs'ün Lilith'le bir karşıt açısı da meydana gelecek. E, burada yükselen noktası ile beraber Lilith'in ve Venüs'ün de bir e, tek ara açı kalıbı oluşturduğunu e, söylemek istiyorum. Plütonun da Venüs'e çok yakın bir konumda haritanın dip noktasında e, bulunduğunu da e, belirtmekte fayda var. Tabi bunları biraz sonra izah edeceğim. Ve e, en çok dikkatimi çeken konu ise MC lilit kavuşumu arkadaşlar. 29 derece yengeç burcunun yükseldiği MC noktasında yani tepe noktasında Lilit'in tam kavuşumu söz konusu olacak. Dolunayla kavuşan e, Retro Palace e, astroidi ee, bu dolunayın e, yapısını ve kimyasını bize biraz hatırlatacak ve gösterecek kendi yapısında yani e, meydana getirecek gibi gözükmekte. Bununla beraber tam karşıda retro Merkürle Güneş'in de kavuşum içinde olduğunu görüyoruz. Yani Merküryen ve e, Pallas özellikleriyle beraber olaya biraz daha akılcı yaklaşmaya çalışacağımız ama bir taraftan da hem Pallas'ın retro pozisyonda olması hem de Merkür'ün retro pozisyonda olması ile beraber demek ki geçmişte kalan bir konuyu tamamlamak adına akılcıl bir çözüm yolu bulma noktasında e, bir dürtümüzün olacağını da söyleyebilmek mümkün. E, Dolunay Placidus yönteme göre haritanın dokuzuncu evinde meydana geliyor 9 ve 10 Aslında Tepe noktasının yakın e, noktalarda meydana gelen bir dolunaydan bahsediyoruz arkadaşlar bununla beraber tabi retro Mars'ın etkisi de devam ederken Aslında Mars'ın e, Terazi burcundaki sers ve e, oğlak burcun Pardon kova burcundaki Venüs'te de güzel bir bir e, Üçgen oluşturduğunu güzel bir hava üçgen oluşturduğunu görüyoruz yani Mars'ın buradaki retro pozisyonu aslında oldukça Destekleyici yani tutkularımızın arzularımızın beslendiğimiz konuların üzerine gittiğimiz zaman aslında e, iletişim noktasında doğru bir alan yaratabileceğimizi yakalayabileceğimizi bizi besleyen o ruhsal mekanizma manevi enerji her neyse bununla alakalı e, doğru zamanda doğru eylemsel enerjiye geçtiğimiz zaman e, sistem tarafından destekleneceğimizi gösteren bir etkileşimden bahsediyoruz. Tabi hali hazırda devam eden satürn-uranüs karesi artık bu etkileri alıştık. Uranüs-Kuzey düğümü kavuşumunun ise haritanın yedinci evinde e, bulunduğunu söylemek isterim. Bununla beraber tabii ki Neptün Balık burcunda 5. evde ve Jüpiter de Koç burcuna henüz girmişken 6. evin başlangıcında Juno ise hem Neptün'e hem de Jüpiter'e kavuşum enerjisi içerisinde bulunmakta. Biliyorsunuz dolunaylar ay ve güneşin karşı karşıya geldiği aslında bir kapanış, tamamlanma ve karar aşamalarının ifade edildiği e, haliyle biraz gergin hissettiğimiz belki uyku problemleri yaşadığımız üzerimizde sebepsiz bir gerginlik ve şişkinlik hissettiğimiz süreçlerdir e, bu dolunayın 9 evde meydana gelmesi özellikle 3 ve 9 hattını hareketlendirmesi ve emensi noktasına yakın bir orta bulunması e, Aslında geleceğimize dair artık bir takım adımları atmadan önce geçmişte kalan konuları e, tekrar değerlendirerek tekrar üzerinden geçerek gereken ise bununla alakalı diyaloglar kurarak, bununla alakalı daha profesyonelce bir yaklaşım sergileyerek önümüze bakmamız için sırtımızda yük olan konulardan kurtulmamızın artık şart olduğunu gösteren bir görünüm sağlıyor. Burada tabii ki dokuzuncu ev bizim akademik kariyerimiz, kendimize katmış olduğumuz değer, kendimizi ifade etme biçimimiz, merak duygumuz, bununla beraber tabii uzak diyarlar, yurt dışı, sosyal medya, yeni tanıştığımız insanlar, farklı bakış açıları, fikirsel farklılıklar, mekansal uzaklıklar gibi temaları işaret etmekte. Belki yargısal konularla da ilişkilendirilebilir. Özellikle tabii yargısal süreçlerle alakalı, manevi konularla alakalı, dini konular olsun, hukuksal konular olsun, kanun olsun. Bunlarla alakalı bir şeyleri değiştirmek, tamamlamak gerekebilir bu süreçte. Bununla alakalı geçmişte gündeme gelmiş bazı konulara tekrar el atılabilir. Bununla beraber tabii ki retro merkürle tam karşı karşıya olduğu için aslında geçmişte kalan konuların halledemediğimiz meselelerin çözüme kavuşturamadığımız ve arka planda bizi yavaşlatan sistemlerin yeniden elden geçirilmesi gerekecek bu donlarla beraber. Burada tabii ki retro merkür enerjisi geçmişte te e, yaşamış olduğumuz bir durumu tekrar karşımıza çıkarabilir e, geçmişten insanlar karşımıza çıkabilir veya o gündemlerle tekrar ilgilenmek durumunda kalabiliriz ve artık bunları tam anlamıyla kapatmamız e, tamamlamamız gerekmekte e, bu noktada Tabii ki e, dolunayın Uranüs ve Kuzey ay düğümü kavuşumuyla güzel bir açısı olacak aynı zamanda e, vesta ile daha çok güzel bir kontağı var yani bizi temelde mutlu eden şey nedir bizim temelde e, Büyük bir aşkla motive olduğumuz konu nedir? Bununla alakalı aslında bir farkındalık oluşacak. Uranüs ve Kuzey Ay düğümünün desteğine baktığımız zaman ise aslında aniden geçmişle alakalı bir gündemin tekrar karşımıza çıktığını da ifade etmek mümkün. Uranüs, Kuzey Ay düğümü 7. ev demek ki ilişkilerle alakalı da ani bir takım durumlar ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani geçmişte kalan aşklar bir anda bir araya gelip tekrardan birlikteliğe başlayabilirler. E, tabii ki e, arada bir takım e, duygular kaldıysa, arada bir takım bağlantılar varsa, henüz kopuş sağlanmadıysa, bunlar alakalı aslında o içsel motivasyonun o kişiden o durumdan e, kaynaklı olduğunun farkına varılıp bunlarla alakalı aniden kadersel dokunuşlarla aslında hiç hesapta yokken e, birden kendinizi eski bir ilişkinin içinde eski bir gündemin içerisinde bulabilirsiniz. tabii ki burada kurulan diyaloglar ve kendinizi ifade etme şekliniz çok önemli. E, dediğim gibi olaylara aslında duygusal bir açıdan bakmak yerine daha profesyonel ve daha ciddi bir şekilde bakmak gerekiyor. Zekice aslında oynamak gerekiyor. Tıpkı satranç oynar gibi hamlelerinizi e, çok e, düşünerek tartarak yapmanız yerinde olacaktır. Şimdi bu dolunayla kavuşan e, astroitten bahsetmek istiyorum. E, en güçlü astroitten arkadaşlar. Pallas Athena'dan biraz bahsetmek istiyorum. Bu dolunayın yapısını böylece daha net bir şekilde kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle e, Pallas Athena e, savaş. ...ve stratejiyle alakalı bir e, tanrıçadır. Bilgelik ve savaş... ...aslında akıllıca savaşmak, akıllıca mücadele etmek... ...dediğim gibi satranç oynar gibi hamleleri düşünerek... E, ...ilerlemekle ilişkilendirilen bir astroittir. E, bununla beraber... Özellikle e, yengeç burcu ve ay ilişkilendirmesini düşünecek olursak, e, burada MC noktasına yakın yani yeni bir kadın liderin, kadınların, kadın savaşçıların, e, mücadeleci kadınların ön plana çıkacağı e, bir e, dolunay olduğunu da söyleyebilirim. E, gerek ülkemiz açısından, gerek dünya açısından, gerek bireysel hayatlarımızda artık kadınların, dişil enerjinin bir şekilde e, doğru hamlelerle ve doğru stratejilerle, e, gelecekte daha da göz önünde olmak üzere bir hazırlık sürecine girdiği ve sivrilmeye başladığı bir süreçten bahsedebiliriz arkadaşlar. Kadınlarla ilişkilidir, e, hak arayan kadınlarla ilgilidir, e, siyasi belki kadın liderlerle ilgili olabilir ülkemiz açısından veya dünya açısından. E, ve bir şekilde dediğim gibi bu yaratıcı enerjinin ve dişi enerjinin e, aktive olmaya başladığı bir süreci tetikleyecektir. Bununla beraber Pallas Athena aslında zeka, yaratıcılık, strateji ve yeteneklerle ilişkilendirilen bir astroittir. Bu noktada Athena şehrine adını veren tanrıça da Pallas Athena tanrıçasıdır bakıldığı zaman. Özellikle tabii ki bilgelik yönü, biraz olgunluk yönü de vardır. Bu noktada bilgeliği sembolize eden baykuş, kehaneti sembolize eden yılan, savaşı sembolize eden mızrak ve kalkan sembolleriyle de ilişkilendirilmiştir. Zaten astrolojik anlamdaki sembolünde incelediğiniz zaman buradaki etkileşim görebileceksiniz. bu noktada tabii ki dolunayların bizim duygularımızı yönettiğini de düşünecek olursak özellikle Hangi duygunun e, esiri olarak ilerlemek istiyoruz veya duygularımızın esiri olarak ilerlemek mi yoksa duygularımızı dizginleyerek kontrol altına alarak aslında olayın içinden biraz çıkıp yukarıdan e, resme bakmaya çalışarak mı ilerlemeyi düşünüyoruz. Bununla da ilişkilendirebiliriz arkadaşlar bu dönemdeki e, etkileşimleri. Dediğim gibi kadınların dişil enerjinin, yaratıcı enerjinin, bilgeliğin e, oldukça ön plana çıkacağı savaş ve stratejinin ve yapılan hamlelerin çok daha etkin olacağı bir süreç. Tabii 3 ve 9 hattında meydana geldiği için bu dolunay özellikle herhangi bir iletişim e, ağı kurulduğunda burada sanki e, taraflar birbirleriyle e, atışıyorlarmışçasına e, bir diyalog e, sürdürülebilir gibi de gözüküyor. Geçmişle alakalı meseleleri çözmek adına dediğim gibi o duygusal girdapların yoğunluğundan çıkıp Biraz daha akıllıca hareket etmek yerinde olacaktır. Tabi ay yengeç burcunda duygularla oldukça ilintili ve yoğun e, memleket duygusu Köklenme arzusu, bununla beraber anaçlık, babacanlık ayın yengeç burcu enerjisiyle oldukça ilişkilendirilir. Burada özellikle tabii ki birçokları açısından memleket, toprak, kök, aile ile alakalı gündemlerde de aslında her ne kadar canını yakan, onu üzen veya işte artık de kalan konu varsa bunları da profesyonelce çözmek ve bu alanda önemli atılımlarda bulunmak gerekebilir. Yine e, tabii ki burada nerede kökleneceğimizi, nerede köklenirsek daha verimli bir alan yakalayabileceğimizi de gözlemleyebilmek adına önemli bir süreç. Tabii yükselene e, kare görünüm yapmakta. Bu da e, özellikle e, bu noktada tabii ki kendi sergilemiş olduğumuz imaja e, ters olabilecek bir takım durumların içerisinde olabileceğimiz de gösteriyor. Yani bugüne kadar e, sergilemiş olduğumuz imajımız, tarzımız, e, giyimimiz, kuşamamız, hal ve hareketlerimiz, jest ve mimiklerimize e, biraz aykırı, biraz onlarla çelişen, onlarla mücadele eden duygusal girdaplar içerisinde olacağımızı gösteriyor. Bununla beraber dediğim gibi aniden ve kadarsel bir şekilde aslında e, bu enerjilerin e, bir takım ortaklıklara, bir takım koalisyonlara e, yönelmesi söz konusu olurken Vesta ile kurmuş oldukları bu güzel kontakta aslında içimizde yanan o ateşin bizi motive eden o konunun o aşkın ne olduğunu da ortaya çıkaracak gibi gözüküyor tabi videonun da başlangıcında söylediğim gibi dolunay haritasının mc noktasında tam kavuşum yapan bir lilith var burada da aslında kadınların ön plana çıkma hikayesinden bahsedebiliriz lilithin hikayesini az çok biliyorsunuzdur burada aslında bir erkekle eşit olduğunu düşünen, erkekle eşit haklara sahip olduğunu e, savunan e, bir arketiptir ve dolayısıyla hak arayışı e, ve bu hakkın sonuna kadar savunuluşuyla ilişkilendirilir. Biraz bizim karanlık yönümüz yani. Karanlık tarafımız. Ve eğer canımız yanarsa, hakkımız yenirse, nerelere ulaşabileceğimiz, hangi noktalara gelebileceğimizle alakalı aslında bir nevi gölge tarafımızı da gözler önüne seren bir astroittir. Bu noktada tabii ki MC ile kavuşma aslında bu karanlık yönle barışılarak bunu sergilemekten herhangi bir çekince duyulmayacağını da göstermekte. Belki bugüne kadar sergilenen imaj çok naif, çok uyumlu olabilir. Ama aslında içimizde yanan ve bize yapılan haksızlıklarla beraber büyüyen o ateş bu dolunayla beraber ortaya çıkabilir. Özellikle dediğim gibi kadınların bu dolunayla beraber seslerinin çok daha gür bir şekilde çıkacağı, bugüne kadar haksızlığa, adaletsizliğe maruz kalmış insanların hakkını savunmak adına artık cesur ve pervasız olacağı ama bunu yaparken de belli stratejiler düzleminde akıllıca ilerleyeceği bir dolunaydan bahsediyoruz arkadaşlar. Tabi özellikle burada Sirius sabit yıldızının bu dolunaya eşlik etmesinin de farklı bir takım etkileri olacaktır. Sirius özel bir sabit yıldızdır arkadaşlar. Özellikle Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen bir yıldızdır. Şira yıldızı olarak bahsedilir. Burada Necm yani Yıldız suresinin içerisinde yer alan ayette. Ve muhakkak ki şira yıldızının Rabbi de odur şeklinde geçen bir sabit yıldızdır. Önemli bir sabit yıldız ve özellikle tabii ki şöhret, ün, parlamakla ilişkilendirilir. Parladığımız alanları gösterir. Özellikle burada tabii ki bu dolunayla beraber dediğim gibi yine dişil enerjinin parlamaya başladığı. Sirius aynı zamanda dışlanan biraz... Ayrıksı duran konuları da işaret eder. Bugüne kadar dışlanan, hor görülen, hakkı yenen kişilerin de aslında dediğim gibi daha çok parlayacağı ve ön plana çıkacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Bu dolunay enerjisiyle birlikte. Köpekler ve köpek ısırıklarıyla da ilişkilidir. Dolayısıyla hayvan haklarıyla alakalı da aslında önemli direnişler ve atılımlar söz konusu olabilir. Bu dolunay enerjisiyle beraber yine tabii ki... Bu tarz saldırılara karşı da dikkatli olmakta fayda olacaktır. Sirius'un özellikle 9. evde ilerleyişi aslında kendimize bugüne kadar katmış olduklarımızın nedenle önemli olduğunu, entelektüel kapasitemizin ve bu yöndeki aslında gelişimimizin bizi bir adım öne çıkaracağını gösteren etkileşimlerde mevcut. Geçmişte kalan haksızlıklar, adaletsizlikler, Yanlışlıklar e, telafi edilmeye başlanacaktır arkadaşlar ilahi sistemin müdahalesi ile birlikte. E, dolayısıyla e, burada özellikle haksızlığa uğradığını düşünenler geçmişteki konuların bir şekilde havada ve askıda kaldığını ve bununla alakalı herhangi bir diyaloğun yaşanmadığını bununla alakalı içinizdeki e, durumu atamadığınızı düşünüyorsanız. Yani bu kişiler özellikle burada bu dolunayla beraber biraz daha artık sistemin ve ilahi adaletin nedenli tecelli edebileceğine dair umutlu olmaya başlayacaklar. Özellikle tabii ki Sirius Sabit Yıldızı'ndan da bahsettik. Burada yine tabii ki sivrilen insanların dışlanmaya başlayacağı veya baskı uygulanmaya çalışılacağı süreçlerden de bahsedebiliriz. Dediğim gibi aşırı yoğun duygusallıktansa daha stratejik ilerlemek yerinde olacaktır. Biliyorsunuz İran'da kadınların oluşturmuş olduğu devrim hareketiyle beraber aslında büyük bir tarihi olaya şahitlik ediyoruz. Tabii ki gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla bu alanda da aslında belki büyük etkileşimler artık ön plana çıkacaktır. Baskı artabilir. Veya bununla alakalı artık neticeler alınmaya başlanabilir arkadaşlar. Zaten yavaş yavaş dişil enerjinin yükselişe geçtiği bir sürecin başlangıcı içerisinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Ve son olarak bu Dolunay'ın Sabiyan sembolünden de bahsetmek istiyorum. Sabiyan sembolü de aslında bu dolmaya dair bazı fikirler sunacaktır bizlere. Ee, Yengeç burcunda, e, Yengeç Burcu'nun 17 derecesinde meydana gelen bu Sabiyan sembolü, e, tohum, bilgi ve hayatın oluşumuyla ilişkilendirilen bir sembolü sembol. Özellikle büyük anlam ve öneme sahip bir e, sembolden bahsediyoruz. Bir şeylerin tohumunun atılacağı bir süreçten bahsediyor. E, ve bu atılan tohumun e, yeni bir hayat oluşturacak e, seviyeye gelene kadar güvenli bir şekilde muhafaza edileceğinden bahsediyor. E, bu noktada tabii ki e, bugüne kadar ektiğimiz tohumlar bizi bu noktaya getiren paradigmalardır. Veya bugünden sonra atacağımız adımlar ve ekmiş olduğumuz tohumlar ilerideki hayat ağacımızın ne şekilde ortaya çıkacağının sembolleridir. Dolayısıyla eğer bu dolunayla beraber bazı zorluklar yaşıyorsak bugüne kadar atmış olduğumuz tohumlara geriye dönüp bakmak lazım. Buradaki iyi niyet tohumları ve art niyet tohumlarını ee, tekrar ayıklayıp yeniden aslında hayatımızın ilk adımlarını atmamızın gerekli olduğunu gösteren bir sembol şeklinde yorumlamak geldi içimden. Aslında bir şeyin büyümesi için, e, genişlemesi için, çoğalması için o tohumu attıktan sonra e, o e, toprağı sulamak, havalandırmak, o filizi yeşertmek için e, onu gerçekten ilgiyle, sevgiyle büyütmek ve onunla ilgilenmek gerekir. Ve hayat ağacımızın oluşması için o alan her neyse gerçekten e, sabırla ve iyi niyetle e, onunla alakalı e, mücadele etmek gerekir. Dolayısıyla e, küçük ama iyi niyetli ve aynı zamanda güvenilir bir adım atıldığı zaman bir şeyler filizlenmeye, çiçeklenmeye, hayat bulmaya başlayacaktır e, ve e, o toprağı ne kadar e, sular besler ve ilgilenirseniz, yeniden bir hayat e, ve bir can oluşturabilecek e, bir durumu da ortaya çıkarmış olursunuz. Özellikle tabii. Burada e, hamilelikle alakalı, e, doğumla alakalı da bir sembolizm olduğunu söyleyebilirim. Yani bu tarzı gündemleri olanlar varsa bu dolunayı mutlaka değerlendirebilirler. Hem dişil enerjinin yükselişi e, hem de e, doğum enerjisi e, ile birlikte e, aslında bu yengeç dolunayı oldukça e, önemli bir tarih olabilir. E, bununla beraber tabii ki... E, İlahi anlamda ekmiş olduğumuz tohumların karşılığına e, ilişkin değerlendirme yapacak olursak tam anlamıyla bir e, ilahi adaletin tecellisinden bahsedebiliriz. Yani almamız gereken, vermemiz gereken bir takım dersler bu dolunayla beraber ortaya çıkabilir. Bununla birlikte hayat ağacı aslında yeni bir şeyleri filizlendirmek, yeşertmek veya yeni bir şeylerin tohumunu atmak adına da oldukça... Kıymetli bir süreç, tam olarak oluşmamış, tam olarak gelişmemiş, tam olarak varlığını henüz ortaya çıkaramamış durumların gelişmesi için, büyümesi için mücadele etmek, bununla alakalı çaba göstermek, eksik veya yanlış parçalar varsa bunları çıkarıp yerine yenilerini koymak, telafi etmek, onarmak ve bazı girişimlerin iptal edilmesi, ve e, özellikle kendi benliğimizle alakalı, kendi e, gölge tarafımızla alakalı yüzleşmeler yaşamak yine e, bu dolunayla beraber çalışacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, e, önemli bir dolunay, özel bir dolunay. E, bu dönemde yaşamış olduklarımız aslında bugüne kadar e, hangi hamleleri yaptığımız veya gerçekten... E, Kendimize karşı samimi olup olmadığımızla oldukça ilişkili diye düşünüyorum. Umarım giriş kısmını dinlemişsinizdir. Gerçekten giriş kısmına özel bir önem vermeye çalışıyorum. Şimdi yükselen burçlara dair teker teker yorumlamamı yapacağım. Eğer videoyu buraya kadar dinlediyseniz sabrınız için teşekkür ediyorum. Ama videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Böylelikle aramızdaki dengeyi de sağlamış oluruz. Birlikte güzel iyi niyet tohumları ekmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben hemen Koç Burcuyla başlamak istiyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Dördüncü elinizde meydana gelen bu dolunayla beraber özellikle aileniz, kökleriniz, memleketiniz, e, ailenizdeki kadınlar, anneniz, Eşiniz, onlarla alakalı gündemler, kariyeriniz ve geleceğinizde aslında duygusal durumunuzu nedenle etkili olduğuna dair önemli bir takım farkındalıkları ulaşacaksınız. Ev almak, taşınmak, yatırım yapmak, toprağını satmak veya toprak almak isteyen Koç burçları için de oldukça önemli bir süreç. Eğer imkanınız varsa kendi memleketinizden ufak bir yer alabilirsiniz. Çok e, verimli olacaktır. Uzun vadede e, büyük getirileri olacaktır. E, bununla beraber elinize bir miktar para geçiyorsa mutlaka toprağa yatırmaya çalışın. E, bir şekilde aileye, memlekete ve köklere dair adımlar atmaya çalışın. E, mali anlamda, ekonomik anlamda size daha iyi hissettirecek, daha değerli hissettirecek, daha çok kazandıracak işlere e, başlayabilirsiniz. Bununla alakalı fırsatlar olabilir ama eski işe bırakmak, emek verdiğiniz bugüne kadar çalıştığınız alana dair de bir takım sorgulamalar içerisine girebileceğinizi de söyleyebilirim. Bu noktada aslında sizin en akıllıca kararı vermeniz gerekiyor. Stratejik bir şekilde ilerlemeniz ve olayın içine çok fazla duygularınızı katmamanız gerekecek sevgili koçlar. Güzel bir dolunay olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili boğa burçları. Üçüncü evinizde meydana gelen dolunayla beraber özellikle bir takım kararlar, bir takım adımlar, anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler oldukça önemli olacak. Duygularınızı artık bir şekilde haykırırcasına ifade etmektense daha akıllıca kullanmayı ve yönetmeyi aslında duygularınızdan beslenerek insanlarla iletişiminizi güçlendirmeyi öğreneceksiniz bu dolunay enerjisiyle beraber. Ee, bir takım haberleşmeler, iletişimler ön planda olacaktır bu süreçte. Ee, seyahat gündemleri de söz konusu olabilir. Bugüne kadar aslında... Geçmişte yaşadığınız olaylara vermediğiniz reaksiyonları verebilir ve olay oldukça özgün ve marjinal bir hava katabilirsiniz. E, kendinizi artık yavaş yavaş bulmaya başladınız. Keşfetmeye başladınız. Eskiden dert ettiğiniz şeyleri artık o kadar yoğun duygularla dert etmez hale geldiniz. Ve burada da aslında duygularınızı olgun bir şekilde ifade edebileceğiniz bir zemin yakalıyorsunuz sevgili boğalar. Ve e, en doğru şekilde bu ifadeyi gerçekleştirdiğiniz zaman karşılık bulacağınız da Diyebilirim. Güzel bir dolunay süreci olsun yorumlarınızı bekliyorum sevgiler merhaba sevgili ikizler burçları yengeç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak ve ikinci sekizinci ev, ev aksını hareketlendirecek burada özellikle parasal gündemler ödemeler alacaklar vereceklerle alakalı Önemli bir süreç var. Paranızı doğru bir şekilde yönetebilmek adına daha akıllıca hareket etmelisiniz. Yani duygusal harcamalar, duygusal adımlar ve yatırımlardansa daha stratejik bir şekilde ilerlemeniz hatta mümkünse profesyonel bir destek almanız bence oldukça önemli olacaktır. Tabi bununla beraber esasında kendi değerinizi ve varlığınızı da sorguladığınız bir süreç etkin. Yani burada... Ee, Kimi ne kadar desteklediniz, kendinize ne kadar önem verdiniz, desteklediğiniz insanlardan ne gibi geri dönüşler aldınız veya desteklemeniz gereken insanlarla alakalı ne gibi yanlışlar yaptınız, nasıl telafi etmeniz gerekir bunlarla alakalı da etkileşimler ön plana çıkacak. Tabi bununla beraber 12. evinizdeki Uranüs Kuzey Ayrdüğümü kavuşumu da aslında bir şekilde sezgisel anlamda nasıl hareket etmeniz gerektiği noktasında sizi yönlendirecektir. Bilhassa yatırımlarınızla alakalı sezgilerinize de güvenmenizi tavsiye ederim bu süreçte sevgili ikizler burçlarım. Güzel bir donlay süreci olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçlarım. Evet sizin için oldukça önemli bir süreç. Bilinceyinizde meydana gelen bu dolunayla beraber aslında kendinizle alakalı büyük farkındalıklar yaşamaya başlıyorsunuz. Bugüne kadar hangi tohumlar ektiniz ve bunlarla alakalı hangi yüzleşmeler yaşıyorsunuz. Gerçekten bugüne kadar ezildiyseniz, hakkınız yendiyse ve çok mücadele ettiyseniz bu dolunayla beraber karşılığını almaya başlayacaksınız. Ama aslında kendi karanlık ve gölge önünüzle yüzleşmediyseniz bununla alakalı da farkındalıklar oluşmaya başlayacaktır. Bu dolunay enerji ile beraber e, ilahi adaletin tecellisini en yoğun şekilde hissedecek burçlardan ilki sizsiniz. Bununla beraber tabii ki e, 1 ve 7 aksında özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar e, partneriniz, muhatabınız, diyalog içerisinde olduğunuz kişiler Açık düşmanlıklar ve bunlarla alakalı aslında ilişkiler yoluyla kendinizi ifade etmeye çalıştığınız alanda akıllıca adımlar attığınız takdirde geçmişte e, telafi edilmesi gereken süreçleri kolaylıkla çözümleyebileceksiniz gibi gözüküyor. Ve bazı durumları onarmak ve tedavi etmek açısından da aslında oldukça etkin bir süreç. Bununla beraber e, dediğim gibi e, 11. evden de bir destek var. Yani gelecekle alakalı hayalleriniz, hedefleriniz, idealleriniz bu noktada oldukça büyük rehberlik edecektir. E, Ortaklık, mevcut ortaklık veya mevcut ilişkinin aslında geleceğinin olduğuna dair bir inancınız gelişirse bunu da telafi etmek isteyeceğinizi söyleyebilirim. Sevgili yengeçler güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Yengeç Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın 12. evinde etkin olacak ve biraz sizi zorlayabilir bu durum. Çünkü geçmişle yüzleşmeniz gerekecek. Geçmişte yanlış yapmış olduğunuz adımlar, stratejik hatalar... Bu dolunayla beraber karşınıza çıkabilir. Özellikle sağlığınızı ihmal ettiyseniz, sağlık problemleri veya işte e, bir takım gizli kapaklı işler çevirdiyseniz bunlar ortaya çıkabilir. Bununla beraber tabii ki sizden saklanan sırlar sizin arkanızdan dönen dolaplarda bu dolunayla beraber karşınıza çıkacaktır. Aslında tam bir ilahi adalet tecellisi ve dolayısıyla burada karşınıza çıkan o durum sizden veya muhataplarınızdan kaynaklı o durum her neyse bu olaya büyük bir duygusallıkla yaklaşmak yerine daha stratejik hamlelerle yaklaşmak önemli olacaktır ve bu bağlamda aslında. E, bu zamanki duruşunuzdan çok farklı bir duruş sergileyerek e, olaya alternatif bir çözüm yolu bulabilecek bir perspektif yakalayabileceğinizde söyleyebilirim. Yani durum ne kadar krizli olursa olsun siz bir şekilde işin içinden zekanızla ve e, farklı düşünme yeteneğinizle beraber çıkacaksınız. Bu özellikle tabii ki ikili ilişkilerde kariyer ilişkilerinde bazı sırların bazı e, geçmişte ekilen tohumların artık karşılığının alınmaya başlanacağını gösteriyor. Sağlığınıza ekstra önem verin sevgili Aslan burçlarım, güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum e, yorumlarınızı bekliyorum sevgiler merhaba sevgili başak burçları yengeç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak 11. ve 5. ev aksı hareketli burada özellikle gelecekle alakalı planlarınız, hayalleriniz, ait olmuş olduğunuz sosyal çevre bununla beraber sizi mutlu eden o, o küçük dünyanızla alakalı aslında bir denge sağlamanızın önemli olduğunu fark edeceksiniz aşk hayatınızla alakalı bugüne kadar e, yanlış bir takım hamlelerde bulunduysanız bazı karmalar oluşturduysanız bunları telafi ederek aslında yolunuza devam etmeniz önemli olacaktır geçmişte kalan bir ilişkinin de tekrar gündeminize gelmesi ve önünüzü görüp göremeyeceğinizle alakalı bir değerlendirme yapmanız da söz konusu gibi gözükmekte. Aniden bir seyahate çıkabilir, aniden bir telefon alabilir ve geçmişle alakalı e, bu e, konuyla yüzleşme yaşayabilirsiniz ve aslında bunu çözdükten sonra hayatınızda daha rahat bir şekilde ilerleyebileceğinizi fark edeceksiniz sevgili başaklar. Belki de sadece bir farkındalık şeklinde de deneyimleyebilirsiniz bu süreci. Güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler merhaba sevgili terazi burçları. evet yengeç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 10. evinde etkili olacak ve özellikle videonun başlangıcında anlatmış olduğum kısımlar sizi oldukça etkiliyor terazi burçlarını ve akrep burçlarını o kısmı bir kez daha dönüp daha dikkatli bir şekilde dinleyebilirsiniz burada özellikle geleceğinizle alakalı atılması gereken bir takım adımlar var ancak bu adımları atmadan önce geçmişten, geçmişteki bazı konularla da yüzleşme yaşamanız gerekiyor aile meseleler, anne baba arasındaki ilişkiler, belki çocukluk yıllarınız, ilk aile deneyiminizle alakalı bazı konuları tamamlayabilirsiniz. Eğer ebeveynlerinizle alakalı bazı sorunlar yaşıyorsanız bunları bizzat kendileriyle veya bunlarla alakalı çalışmalar yaparak iyileştirebilirsiniz. Aynı zamanda kariyerinizle alakalı atacağınız adımlarda daha stratejik olmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Yani geleceğinizi şekillendirmekle alakalı aslında daha profesyonel adım atmanız gerekiyor. Bu gerek bir ilişki, bir evlilik olsun veya iş hayatınızla alakalı önemli bir adım olsun. Bununla beraber tabii ki bu süreçte hiç beklenmedik yerlerden görebileceğiniz destekler de var. Maddi veya manevi anlamda desteklenebileceğiniz partnerlerinizden, ortaklıklarınızdan veya arkadaşlıklarınızdan destek alabileceğiniz de bir dolunay süreci olacak. Güzel bir dolunay olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları. Yengeç burcunda meydana gelen Dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Özellikle terazi burçlarına söylediğim gibi siz de videonun girişini daha dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü videonun girişindeki etkiler aslında haritanızda çok faal bir şekilde Çalışmaya başlayacak. 9. elinizde meydana gelen e, bu dolunayla beraber aslında bir farkındalık yaşıyorsunuz. Belki yargısal bir konunuz var. Belki uzun zamandır sürüncemede kalan bir davanız var. Bu dava netliğe kavuşabilir. Bununla alakalı gelişmeler olabilir. Çok uzaklardan bir takım kimselerden haber alabilirsiniz. Geçmişteki insanlar, kardeşleriniz, arkadaşlarınızla geçmişteki konuları tekrar değerlendirmek durumunda kalacağınız süreçler yaşayabilirsiniz. Bununla beraber aslında mevcuttaki ilişkinizde bazı Sorunlar varsa evliliğiniz veya ortaklığınızda bunları da oturup konuştuğunuz zaman çözüme kavuşturabileceğiniz bir takım süreçler söz konusu. Bu süreçte özellikle eşinizin, partnerinizin desteğini de hiç ummadığınız bir şekilde alabilirsiniz gibi gözüküyor. İş birliğinden yana olmak, ekip ruhunu yansıtmak çok daha kıymetli olacaktır. Güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili yay burçlarım. Yengeç Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın 8. evinde etkin olacak. 2. ev ve 8. ev hatları keskinleşiyor burada. Parasal konular biraz gündeminizde işin aslında. Yani bütçe planlamasıyla alakalı özellikle yeni yıla girdik. Maaşımıza zam yapıldı. Bu kadar da giderimiz var. Nasıl geçim sağlayacağız veya bütçemizi bugüne kadar çok da dizginlemediysek çok da hesap etmediysek belki artık bazı şeyleri stratejik bir şekilde planlamamız gerekiyor. Yani paramızı, gelirimizi, giderimiz dengeyi almamız gerekiyor açıkçası bu süreçte Tabii ki e, sürekli kendimize güvenerek veya kendimize yüklenerek ilerlemektense Eğer destek görebiliyorsak destek görebileceğimiz e, kişiler varsa ailemiz eşimiz dostumuz e, onlarla da işbirliği içerisinde ilerlemek kıymetli olacaktır Bununla beraber tabii ki iş hayatınızda aniden gelişen bir değişim de var. Yani hani giderlerinizi karşılamayan bir işte çalışıyorsanız daha iyi bir işe geçmek için hiç ummadık sürprizlerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızı eğer ihmal ediyorsanız bu süreçte mutlaka tedavi yollarını araştırın. Çok farklı yöntemlerle tedavi imkanlarına ulaşabilme olanağını da bu dolunay getiriyor açıkçası. Güzel bir dolunay süreci olmasını diliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları. Evet yengeç burcunda 7. bir dolunay meydana geliyor. Sizin için de oldukça kritik bir süreç. Özellikle ikili ilişkiler alanında 1. ev ve 7. ev hattında bir durum artık kapanıyor veya nihai sonuca eriyor. Burada ilişkinizle alakalı kafanıza taktığınız çözümleyemediğiniz bir şekilde nereye koyacağınızı bilemediğiniz konular varsa bunu oturup partnerinizle konuşma talebinde bulunabilirsiniz. Bununla alakalı adımlar atabilirsiniz. Partner biraz duygularını yansıtmadan stratejik hamlelerde bulunabilir gibi gözüküyor. Aslında bu bir bakıma da iyi olacaktır bu şekilde bir yaklaşım. Çünkü duygusal yoğunluk olduğu takdirde krizler de ortaya çıkabilir gibi gözükmekte. Burada özellikle aranızda bir aşk tutku varsa bu daha çok harlanacaktır bu konuşmalarla beraber veya yalnız olan oğlak burçları için. Çok tutkulu ilişkiler de mümkün. Hatta geçmişten gelen bir ilişkinin tekrar alevlenmesi veya aranızda gerçekten büyük bir kadersel bağ olduğunu düşündüğünüz kişilerle kuracağınız bağlantılar. Bununla beraber çocuk bekleyen oğlak burçlar için de müjde. Gerçekten bu süreç oldukça verimli gözüküyor. Güzel bir donlay süreci olmasını diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili Kova burçları. Yengeç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 6. evinde etkili olacak 6. ev ve 12. ev hattı oldukça hareketli. Burada tabii ki ee, bu bant biraz zor bir banttır. Yani 6. ev, 12 ikinci ev bandı. Özellikle sağlıkla alakalı bir sorun ortaya çıkabilir. Eğer uzun zamandır ihmal ettiğiniz bazı e, konular varsa e, vücudunuzla alakalı farklılıklar vardır. Örneğin ihmal ediyorsunuzdur. Artık bu donlayla beraber gün yüzüne çıkabilir bu süreç. Bununla beraber çalışma koşullarınız, çalışma şartlarınız, iş arkadaşlarınız, günlük düzeninizle alakalı e, çözülmesi gereken meseleler olduğunu işaret ediyor bu donlay enerjisi. Hayatınızı organize etmek, bu organizasyon içerisinde kendinize de zaman ayırabilmek önemli olacaktır. Bununla beraber e, bir takım sırlar da bu dolunayla beraber açığa çıkabilir gibi gözüküyor. Geçmişte size bir şekilde belki kinlenmiş, belki kırılmış insanlar varsa bu dolunayla beraber bunları ifade edebilirler. Veya siz aynı şekilde e, muhataplarına bu duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bununla beraber tabii ki taşınma, yer değişimi, ailevi meseleleri çözme noktasından aslında güzel sürprizler sizi bekliyor. İçsel anlamda olayları çözümleyebilme ve farklı çözüm yolları getirebilme, zekanızla olayların içi, içinden sıyrılabilme potansiyeliniz aslında bu krizi durumu aşmayı kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla eğer bir takım yüzleşmeler yaşayacaksanız bunları da bir şekilde çözüme kavuşturacaksınız gibi gözüküyor. Güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili balık burçları. Yengeç burcunda meydana gelen Dolunay 5. evinizde etkili olacak. Burada özellikle aşk hayatınızla alakalı büyük bir kapanış enerjisi hakim olabilir. Mevcut ilişkilerinizi değerlendirmek veya mevcut ilişkilerdeki geçmiş problemleri çözümlemek oldukça önemli olacaktır bununla beraber geçmişteki aşkların geçmişteki ilişkilerin tekrar kapınızı çalma ihtimali muhtemel eğer aranızda kapanmayan bir takım hesaplar varsa bunlar gün yüzüne çıkabilir. Kendi potansiyelinizi ön plana çıkarabilmek adına hangi stratejileri benimsemeniz gerekiyor, hangi istikamette ilerlemeniz gerekiyor bunları düşüneceksiniz aslında bu konuda çok farklı fikirler, farklı kararlar da alabilirsiniz. Yakın çevrenizin fikrine başvurmanız oldukça kıymetli olacaktır. Onların Vereceği tavsiyeler aslında yaşamış olduğunuz sıkıntıdan sıyrılmanız noktasında oldukça destekleyici olacak gibi gözükmekte. Bununla beraber tabii çocuk sahibi olmak isteyen balıklar varsa bu konuyla alakalı gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda çocuklarınızla alakalı bir takım sorunlarınız ve meseleleriniz varsa da bunlar da artık çözüme ve netliğe kavuşabilir gibi gözüküyor. Güzel bir dolunay süreci olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler. Evet arkadaşlar Dolunay'a dair aktarmak istediklerim. Bunlar da oldukça özel ve önemli bir Dolunay sürecine gireceğiz. 2023'ün aslında hemen hemen bütün gökyüzü etkileşimleri oldukça kıymetli ve dönüştürücü nitelikte olacak. Artık 2022'den sonra bu değişimlere merhaba demeye başlayacağız. Umarım hepiniz için güzel bir dolunay süreci olur dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olur yorum yapar beğenir paylaşırsanız çok sevinirim yine destek olmak isteyenler aşağıdaki teşekkür butonundan destek olabilirler danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus astroloji hesabı veya opikus hesabından aynı zamanda opikus gmail.com adresinden bana ulaşabilirler sevgiler mutlu yıllar hoşça kalın